Herkese Work and Travel kanalından merhabalar diyoruz. Bugün hep birlikte vize görüşmesini konuşacağız. Son derece bizim için kritik öneme sahip olan bir konu. Vize görüşmesi. Şimdi bu vize görüşmesine nasıl geldik? Öncelikle oraya gelelim. program... <gülüyor> Hastayım ben. Programa kayıt yaptık önce. Work and Travel şirketimize gittik. Kaydımızı yaptık. Evet bu arada Travel stili muhteşem kıyafetimizle de giydik. Kaydımızı yaptık, işimizi bulduk, de işte cabafurumuz geldi, adamla anlaştık falan filan imzaladık. Ondan sonra artık vize görüşmesine sıramız geldi. Bize Amerika'dan DS2019 formu gelecek. O formda işte bizim çalışma iznimizin falan filan olduğunu gösteren bir programın işte formu olacak. Onu bizim şirketimize posta alacaklar Amerika'dan. O bize gelecek. Biz gideceğiz öğrenci işlerimizden. Bir adet öğrenci belgesi. Bir adette transkript alacağız. Kapalı zarfta ve mühürlü bir şekilde olacak. Evraklar bizim için son son son derece kritik. Çünkü evraktan dolayı red alabilirsiniz. Ama evrakınız var diye hemen evet alacaksınız. Böyle bir şey yok. Ama evrak olmadığı için red diyebiliriz. Böyle bir şey biz izin vermeyeceğiz ama. Evraklarımızı tam bir şekilde hazırlayacağız. Ara sınıflar için işte bu transkript öğrenci belgesi. Hazırlıklar için ama farklı bir durum söz konusu. Hazırlıktaysanız eğer... Öğrenci işlerine gittiğinizde zaman, öğrenci işleri size diyor ki ben geçerseniz hazırlıktan gittim ya biliyorum, ondan dolayı söylüyorum. Hazırlık da olduğunuz için size transkrip verilmiyor. Ara sınıf olduğunuz için yani dörtlü ortalamanın içerisinde bir notunuz yok sizin, o yüzden öyle bir transkrip de yok. Ama size orada öğrenci işleri transkrip alamadığınıza dair bir yazı yazacak. Öğrenci belgenizin altına bir not düşecek. Siz öğrenci işlerinden onu alacaksınız. Kapalı mühürde işte kapalı zarfta mühürlü imzalı bir şekilde yine. Aynı zamanda işte yabancı diller sekreterlerinize gideceksiniz. Hazırlık işte adı yani. Ona da gidip sizin not dökümünüz olacak bir sayfa. Onu da yine kapalı zarfta mühürlü imzalı bir şekilde alacaksınız. Şimdi bu evraklarımızı aldık. İşte diyesimizi aldık. Öğrenci işleri, transkrib, öğrenci belgesi transkribimizi aldık. Ondan sonra pasaportumuzu yanımıza alıyoruz. Bu evraklarımız bir de beşe 5'lik galiba bir de 2 tane resimimiz biyometrik 5'e 5 2 tane fotoğrafımızı alıp gidiyoruz. Bunlar işte bir dosya veriyorlar size zaten bakayım. bakayım. Mesela Saksas bize böyle bir dosya vermişti. İçinde hepsini işte doldurdular. Dediler ki hadi git. İşte bize bir vize tarihi aldılar. Vize randevusu. Bunun için bir 200 dolara yakın bir para veriyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden işte ya Büyükelçilik Ankara'daki ya da İstanbul'daki Başkonsolosluk'tan randevunuzu alabiliyorsunuz. İşte gününüz geliyor gidiyorsunuz bir saat falan önce gidersiniz orada uzun bir kuyruk da ben Ankara'da aldım Ankara için konuşuyorum herhalde İstanbul'da da orada benzer bir şey vardır. Dışarıda sizi önce diziyorlar sonra sırayla artık içeriye insanlar girmeye başlıyor. Girmeden işte siz elektronik bir eşya bulunmayacak, saat alamıyorsunuz, telefon falan filan, lastik, toka moka, kolye, hiçbir şey, hiçbir şey yanınıza alamıyorsunuz. Gözlüğü aldım beni, göremiyorum, göremiyorum, gözlüğümle geldim, gözlüğü bile çıkarttırdılar. Dediler ki bunun şeyden geçmesi lazım, x-ray'den geçmesi lazım, bilmiyorum içinde ne var sanki. Gözlüğünüze kadar sizi kontrol edecekler, o şekilde içeri alacaklar. Sıraya girdik işte. Güvenlik kontrolü, üst, baş falan filan kontrol edildik. Girdik içeri İçerisi büyük bir banka gibi ama bu bankada çok koltuk var. Yani sadece yaşlılar oturmuyor, siz de oturabiliyorsunuz. Oraya oturuyorsunuz işte. Oturmadan önce bir dakika önce bir girdik. Girince bir, bir Türkler önce bir sizi kontrol ediyor. İşte pasaporta bakıyor, evraklara bakıyor. O arada yani o kapalı zarfda evraklarımız vardı ya. Öğrenci belgesi, transkript. Onları siz kendi elinizde açıyorsunuz. Hatta ben açarken yırtmıştım. Öğrenci belgesini böyle yırttım. Ortadan ikiye değil de yani. Kenarı böyle bayağı yırtıldı işte. adam dedi sen şimdi senin öğrenci belgeni mi yırttın? Evet dedim. Bir şey olmaz ya Allah Allah. Heyecanlanmamak zaten burada en önemli konu. Yani kriz yönetimi falan filan. Çok heyecanlı olmak hiçbir zaman iyi değildir. Her zaman size bir sıkıntı doğurur. Buna yer vermemek lazım. Evraklarımızı gösterdik. Ondan sonra size bir hanımefendi vardı mesela orada. Onu göstermişti. Şimdi i̇şte sen buna gideceksin parmak iz vereceksin. Önce şöyle baş parmaklar sonra dört parmağını veriyorsun. Orada sen artık her şeyin dosyanı işlemeye devam ediyor. Parmak izini artık almış oluyor. Herhangi bir yerde parmak izini çıkarsa anında seni biliyorlar buluyorlar. Alpler işte burada parmak iz bırakmış. Hemen öğreniyorlar. Parmak izini verdikten sonra numaramızı alıyoruz tabi bu arada. İşte bildim bankayı biliyor musun? İşte bir numara olacak. Sen oturuyorsun. Orada televizyon var işte sen televizyona doğru bakın arkanda vize gişeleri var işte orada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı orada çalışanlar sana vize veriyor elçilik çalışanları. Orada bekliyorsun sıranı usul usul işte tamamen zaten sırtın dönük bakmıyorsun o tarafa. O tarafa bakınca da fazla böyle ayakta durunca falan da kızıyorlar dedim yani otur işte şey yapma o alan falan filan öyle şeyler oluyordu. Ben herhalde bir buçuk saat falan bekledim içeride beklemeniz biraz zaman alabilir. O şekilde bekliyorsun şöyle bir, ondan sonra sırasına geliyor. Numaran bakıyorsun yanıyor işte, hangi veznede oraya gidiyorsun. Şimdi burada git, gidince görüşeceğiz. Bizim bu insana, bu hanım ablaya, bu beyefendiye ne dememiz lazım ki o bizi yani tamam desin. Vay be bu çocuğa işte vize vermeliyiz biz desin. Burada ne yapmamız gerekiyor şimdi onu konuşacağız. Öncelikle dediğimiz gibi evraklar hayatı önemli taşıyor. Mutlaka evraklarda hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Evraklarımız gayet güzel bir şekilde orada olması lazım. Bir de hani bu işlem neden yapılıyor? Senin İngilizce seviyeni görmek için. Sen burada aşırı sa yani aşırı sakin de olma. Yani öyle halaylallom ah, da olmaması lazım. Ama kendini germemen de lazım. Hani sakince. Ama yani işte abi vize alacağız. Alamazsak da alamayacağız. Bitti yani. Bu kadar basit. Daha fazla düşünmek, daha fazla kendini sıkmaya hiç hiç gerek yok. Gidiyorsun işte halaylalloa ah, var. Yo abi falan filan. Zaten hayatın en kısa 30 saniyesi falan oluyor. Yani çok hızlı geçecek. Zaten çok kısa bir süre. Zaten çok hızlı geçecek. Belki bir tek vize reyt alırsan çok uzun olabilir. Zaten uzarsa sıkıntı başlar. Genelde öyle oluyor. Yani ne bileyim 1 dakikaya falan böyle gelmişse anladık ki bir problem var. İşte e, geliyorsun, e, vezne, vezneye geliyorsun. Veriyorsun aşağıdan işte belgeleri. A, kadın oradan işte açıyor bakıyor. Mesela kadındı. önünde bir bilgisayar var. İşte elinde evraklar var falan bakıyor. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasılsın, nereye gideceksin? Ben dedim işte Michigan'a gideceğim. Ooo Michigan çok güzellerdir falan. İşte orası yeşillik orman falan filan. Güzel bir doğal harika falan filan diyordu. Ha ha dedim ben de. O şekilde geçmişti zaten. Sonra şeyi alıyor. Eğer senden, yani sen onay alabilmişsen sana şöyle bir belge veriyor. İşte burada diyor ki, vizen onaylandı. Şöyle arkasını üsteyim mi? Ha. Vize onaylanıyor. Sadece işte. İngilizce, Türkçe bir sana şöyle bir kağıt veriyor. Bununla vizeni onaylamış oluyor ve sana pasaportunu vermiyor çünkü pasaportuna bir kağıt, bir sayfa oraya vizeyi basacak. Zaten o günün tarihinden senin çalışma tarihinin sonuna kadarlar. Vize genelde o şekilde oluyor. Eğer işte olur alırsan vize bu şekilde onaylanmış olacak. Eğer sana pasaportu geri verirse vize reddedilmiş demektir. Sana neden red verdiğini açıklamak zorunda değil. Canı ister ne bileyim herhangi bir sebep görür. Bir evrakın eksik olur işte güler yüzde olmadığını için sana verir ama sana bunların hiçbirini söylemeyecek. Sana neden red verdiğini söylemek zorunda değil. Hiçbir zaman değil. Ama işte aman deyip dikkat etmemiz lazım. Güler yüzlü olmak çok önemli. Bilmiyorum oradaki insanlar hepsi hani genelde sokakta da gittiğim zaman görmüştüm hepsi sırıtıyor gülüyor falan filan. Aynısını senden de bekliyor İşte hemen o yüzden gittiğin zaman hello var ve olayı yani çok mantıklı bence Ben de öyle yapmıştım çünkü O da gülüyor sana çünkü Sen ona nasıl bakarsın o da sana öyle bakıyor Öyle sinirli gelip ne bileyim? O da sana öyle davranır yani Sen ona nasıl davranırsan o da sana öyle davranıyor Asıl şey zaten Senin burada hani Göstermeye çalıştığın Kadına adama hani durumun Ben Türkiye'de yaşayan bir vatandaşım Ülkem seviyorum Şimdi i̇şte okulum var, üniversitemde başarılıyım zaten bu yüzden hani iki ortalama üstü genel itibariyle kabul ediliyor filan hani Şirketlerde iki ortalaman varsa gel diyor i̇ki ortalama yoksa genelde biraz hani sıkıntılı süreç ilerliyor İşte son sınıf falan çok sıkıntılı oluyor Bir sürü şirket son sınıf öğrencisi almak istemiyor çünkü son sınıfa ret olayı çok fazla Neden? Çünkü yani senin buradaki okulun bitiyor senin burada Türkiye'de Belki vazgeçemediğin hiçbir şey kalmamış oluyor hani senin Türkiye ilişkin bitiyor Adam diyor ki Amerika'ya gelecek, konacak burada, işte iş bulacak, bir şeyler yapacak, kalacak yani. Sen kalmayacak imajı çizmek zorundasın. Türkiye'de vazgeçemediğin bir şeylerin olduğunu göstermen lazım. işte bu iyi bir üniversite olabilir, yüksek bir not ortalaması olabilir. Üç ile gidip redalan belki hiç yoktur, duymamışlıdır yani. Bu anlamda başarılı bir öğrenci profili çizmek çok çok önemli. Peki dördüncü sınıf öğrencisiysek mesela ne yapabilir? Dördüncü sınıf öğrencilerinden duyduğum, bildiğim kadarıyla kimisi işte KPSS puanını, YDS puanını gösteren oluyor. Hani bunlarla ben yüksek lisansa başvuracağım filan diyen oluyor. Kimisi işte bu yüksek lisansa çoktan başvurmuş veya da işte hocalarının referansı oluyor, onları yazıyor, onların belgelerini yanında yuturuyor ya da bir yerde çalışmaya başlayacaktır atıyorum. O çalışmaya başlayacağı yerden bir yazı oluyor işte bu çocuk Amerika'dan dönecek, döndüğü zaman da bizimle çalışmaya başlayacak filan şeklinde sizin hani o insana gerçekten de burada kalacağım imajını vermeniz mutlaka gerekiyor. Bunu bir şekilde göstermeniz, kanıtlamanız gerekiyor. Çok çok önemli gerçekten de. Yoksa yani adam diyor dediğim gibi gelecek kalacak bizim burada Biz bunu ne yapacağız falan filan olayına giriyor. O zaman Bize bir red verelim. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Geçen sene bayağı kişi evet aldı yani. Ben de aldım. Bir sürü kişi evet aldı. Ve benim gittiğim zamanda red alan bir kişi bile. Hatırlamıyorum ben gerçekten de hatırlamıyorum 1.5-2 sayede kaldık Bilmiyorum belki 100 kişi belki vize almıştır Redalan olduğunu work and öğrencilerinden konuşuyorum redalan görmedim Ama bu sene Kayıt çok fazla aşırı fazla şekilde Bu sene work and kayıt var Aşırı fazla şekilde öğrenci olacak aşırı fazla şekilde vize Başvurusuna gidişler olacak bilmiyorum Amerika hepimizi alacak mı Red olayı yüksek bu sene böyle bir ihtimal var Buna dikkat etmek lazım Çünkü gerçekten de fazla Geçen sene 6.000 kişi gitmiş galiba ondan önceki sene 4.000.000'e falan. Yani sürekli bir artış var. Kota ne acaba? Hani onun düşündüğü, aklında tuttuğu ABD'nin vermeyi düşündüğü acaba kota ne? Onu da bilmiyoruz. Bu yüzden bir an önce ne kadar erken gidilirse, yani ne kadar erken bize görüşmesi alınırsa ve ne kadar erken o görüşmeye girilirse o kadar iyi olacaktır. Zaman geçtikçe red olaylar artabilir, sıkıntı olabilir. 4. sınıfsanız herhalde çok çok daha dikkat etmek gerekiyor. İşte okulu uzatmıştım falan filan. Çok dikkatli olmak lazım, bize rekli lazım. Dediğimiz gibi toplayacak olursak mutlaka evraklara iyi dikkatli bakalım. Evrakları kontrol edelim, sıkıntı olmasın, tarih saat gün, onları zaten sizde o kadarına karışmıyorum, onu yaparız. Bunları yapıyoruz, güler yüzü oluruz, sırıtıyoruz, sırıtıyoruz, sırıtıyoruz, sırıtıyoruz, herkese sırıtıyoruz, o günaydın, herkese günaydın. O, good, good morning ise good morning, bize de o kurşun geçemez zaman arkasındaki insana günaydın. Başka bir de İngilizcemizi gösteriyoruz. Yani cümle kurabildiğini görmesi lazım adamın hani Abartmanın anlamı yok ama yani açıklayamayacağım bir yere girmenin hiç hiç anlamı yok benim işte. Orienting mesela bizim bir arkadaş seviyordu. Onunla mesela şeye gittik işte saksese gittik bizim orada dükkana kayıt olmaya. Orada işte onu bir ön test yapıyordu işte İngilizce yeterliliği var mı yok mu falan filan olayından. İşte bizimki de dedi ki o orient rengi seviyorum filan dedi. Şimdi. Karşısındakide bilmiyormuş orantıcı. Bilse bile sorabilir. Dedik ki oryantrik nedir? Hımm. Yani anlatamadı. Neden? Çünkü mesela o an puslanın anlamını bilmiyordun. Ne bileyim. Belki haritanın anlamı gelmedi aklına. Oradaki hani, bir sporun tanımını yapabilecek. Belki o an için İngilizciyi o anda aklına getirmedi. Bir de heyecanlı meyecanlı olduğunu düşünürsen. Hani adama sadece istediğinin cevabını ver. ve basit ol. Bu bence çok kritik. Ne bileyim. Hapsük yerlere girmeyin. Adamla konuşurken zaten fazla soru sormayacak. Değil mi? Nasılsın falan filan olay olur bir Eğer sen zaten ona havaro mavaro diye girersen adam zaten ona göre biraz not çiz Yani yön çizmiş olacak. E sen onu nasılsın dedi. O iyiyim dedi. Sen nasılsın dedi. O şekilde yeni. önceden biraz daha siz başlarsanız konuşmayı. Konuşmayı siz biraz daha yürütebilirseniz bu sizin işinize gelecektir. Yok eğer habire o soru sorar siz cevaplarsınız. ha Biraz seni yani istemediğiniz yerlere gidebilme olasılığı olur. Konuşmanın buna da dikkat etmek lazım. Zaten işte diyorum ya işte nasılsın soracak. Kesin sorular gibi bir şey yani. Çıkmış sorular bunlar. Bunlar vize mülakatında çıkmış soruları. Nereye gideceksin? Ne iş yapacaksın? Annem babanı sorabilir. Genelde aile olayına giriyor. Bilmiyorum aile. Önemli aslında çok önemli değil orada ama. Aile yani belki muhtemelen bizde çok önemli olduğu için sorduğunu düşünüyorum. Zaten bunun yanında orada veznede çalışanların hepsi Türkçe de biliyor. Ben gördüm çünkü Türkçe'de konuşuyorlar. hani Bizimle konuşmuyor da yani Türkçe vize mülakatı isteyenler var. Yani bizim Jeyvan gibi değil de diğer işte turist vizesi falan filan onlar Türkçe konuşabiliyor. Bayağı bir akıcı şekilde Türkçe konuşmayı biliyor. Bu yüzden hani Türkçe bir şey de söylemeyin. Bu anlamaz diye falan filan yapmayın. Anlar çok rahat anlar. Sizden daha iyi Türkçe biliyor biliyor olabilirler. O şekilde diyeceğim. Dikkat edelim. Red almayalım. Ama şunu da unutmayın. Çok kalabalık bir sene yani gerçekten de çok talep var ne zaman bitti ya Eylül Ekim Ekim'in sonunda falan kayıtlar bitti yani Orkentre. aşırı şekilde kayıt oldu çünkü aşırı yüklenme var bayağı gidecek adam var evimize başarılar diliyorum İnşallah kazabela olmadan geçeriz bu seviyeyi de ondan sonra zaten uçak bileti falan filan bavullar hazırlanacak yola çıkılacak bu şekilde ulaşacağız inşallah bakalım Haziran'a falan filan gideriz bakalım o şekilde bu videomuzda bu kadar diyoruz. Sorularınız olursa aşağıya hemen yazın. Cevaplarız. Vize randevusunda, vize görüşmesinde hepinize başarılar diliyoruz. Volkan and kanalından size kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Bay bay diyoruz. Görüşmek üzere.